Soruda aşağıda verilen özelliklere göre bir ifade oluşturmamız isteniyor. Eksi 4 çarpı x ifadesine 9 ekleyiniz. Bir inceleyelim bakalım bizden ne istiyorlar. Eksi 4 çarpı x ne demektir? Bu eksi 4x demektir öyle değil mi? Evet. Şimdi de bu ifadeye 9 eklememiz isteniyor. Yani eksi 4x'e 9 ekleyeceğiz. İşte böyle. Artı 9 dedik ve ekledik. Sorunun ilk kısmında bizden istenen şey bu. Eksi 4 çarpı x ifadesine 9 ekleyiniz. Buraya yazdığımız ifadeyle bunu yapmış olduk ama soru henüz bitmedi. Şimdi de sorunun devamına bakalım. Oluşturduğumuz ifadenin eksi 9 ile çarpılıp, 4 ile toplanmış halini yanda verilen seçenekler arasından bulmamız isteniyor. Evet, güzel. Bu ifadeyi eksi 9 ile çarpıp, bu çarpıma 4 ekleyeceğim. Gelin yazalım. 4 artı eksi 9 çarpı parantez içinde yazacağım. Eksi 4 x artı 9 Peki, yanda verilen seçeneklerden herhangi biri, herhangi bir tanesi bu yazdığıma eşit mi? Bakalım. Burada eksi 4x artı 9'u 4 ile çarpıp 9 çıkarıyoruz. Biraz önce yaptığımıza göre oldukça farklı bir işlem bu. Üzerine çiziyorum. Burada ise eksi 4x artı 9 ile 9'u çarpıyoruz ve 4 ekliyoruz. Bu oldukça yakın ama dikkat edin eksi 9 yerine 9 ile çarpılmış. O zaman bu da yanlış. Üçüncü seçenekte 4 çarpı 9x artı 4. Hayır, bizim ifademizde eksi 4x artı 9 var. ve Bir de burada 4 ile çarpılmış, soruda verilene göre çarpma işlemi eksi 9 ile yapılmalıydı. Ve son olarak burada eksi 9 ile eksi 4x artı 9 çarpılmış ve 4 eklenmiş. Tam da istediğimiz gibi. Bu iki ifade arasındaki tek fark 4'ün en son eklenmesi. Yani artı 4'ü buraya değil de buraya yazmamız yeterli. Ve böylece bu seçeneğin doğru olduğunu bulmuş oluyoruz. Şahane.